Şirin Bayburt eskarlanma gül gayri Şirin Bayburt eskarlanma gül gayri Karantina kalk kalk kalkmaz oradayım Karantina kalk kalk e diyorsun ki gel gayri Efostanda diyorsun ki gel gayri İnternet vitaminiz maz oradayım İnternet vitaminiz maz Ah çekerim soka her bakışta ah çekerim soka her bakışta çok masunluk var boynumu düküşte çok masunluk var boynumu düküşte emin ol ki her maske takışta emin ol ki her maske takışta boncuk terlerle düşer düşmez oradayım boncuk terlerle düşer düşmez oradayım Bahar geldi, tosun düğa koklaştı. Bahar geldi, tosun düğa koklaştı. Efekteler haftalardır bekileşti. Efekteler haftalardır bekleşti. Güzel bayıbult, kurban vakti yaklaştı. Güzel bayıbult, kurban vakti yaklaştı. Negatifi alır almaz Ordayım Şu pandemi biten bitmez Ordayım